Şunu sormak istiyorum. Bir milletvekili nasıl biri olmalı? Vatandaşlara sorduğumuzda şöyle yanıtlar da alıyoruz. Tecrübeli, deneyimli bir siyasetçi olsun, genç olsun, orta yaşlı olsun ya da fakir olsun. Yani fukara bir insan olsun derler deyim yerindeyse. Çünkü milletvekillerinin hepsi varlıklı insanlardan oluşmakta. E sizin görüşünüzce bir milletvekili nasıl biri olmalı? Bir milletvekili e, insanların, biz de bu sorularla çok karşılaşıyoruz. E, milletvekili halkın içinden olmalı. Halkın sorunlarını bilmeli. Evet. E, halkla birlikte ağlamalı. Halkla birlikte gülmesini e, bilmeli. E, halkın içinde yaşamayı bilmesi gerekiyor. E, ben kendim Uşak Şeker Fabrikası'nda çalışıyorum. Hı hı. E, fabrikamızın, işçisinin sendikalaşmanın e, kendi Güre Köyü'ndenim Uşak'ın Güre, Merkez Güre Köyü'ndenim köyünün yaşadığı sorunları Biliyorum. Aynı zamanda kendim çiftçilik yapıyorum, ufak tefek hayvancılıkla uğraşıyorum. Bu sorunları tamamını biliyorum. Bir sürü insanla bunlara görüştüğümüzde hangi çözümleri anlatacağımızı onlara evet. sunuyorum. Yani sonuç ve netice itibarıyla halkın içinden gelen dürüst, ahlaklı, vicdanlı kendini Anlatabilen insanların da insanların da milletvekili adayı olan insanı tanıyabilmesi önemli. Yani bizim ne anlattığımız önemli değil. Bizim karşımızdaki insanlar seni tanıyor ve senin olmadığın bir yerde bu milletvekili adayı aday olsa da olmasa da iyi insandır diyebiliyorsa bu milletvekilliği adaylığı için bence yeterli bir süreç çünkü kanıyı oluşturacak olan seçmenin kendisidir. O kanayı da kim oluşturacak? Yıllar içerisinde, toplumun içerisinde yaşamış milletvekili adayı statüsünü taşıyan kişi oluşturacak. Biz bu söylediklerimden dolayı ahlaklı, vicdanlı, ailesine bağlı, memleketine ve devletine bağlı insanlar olarak eğer uşak halkı vatan partisinden bizleri tercih eder ve oylarını bize verirse burada milletimizi gerekli de ...temsil edeceğimize inanıyoruz evet. ve e, var olan e, varlığımızı Türk varlığına armağan etmeye her daim söz işmiş bulunuyoruz. Yani ailesine, vatanına, bayrağına sevdalı ve bağlı bir e, Türk gençliği, Türk e, vatandaşı olsun bize yeter minimalinde konuştunuz. Yaşın ehemmiyeti yok mu sizin için? Ya yaş... Ya da siyasi deneyimin? Ya... Hiçbir şeyde deneyim yok ki yani Hazreti Muhammed'in deneyimin vardı işte Mustafa evet. Kemal Atatürk'ün deneyimin vardı bundan önceki Cumhurbaşkanlarının milletvekilliği yapan insanların deneyimi vardı burada asıl olan şey vicdan ve ahlak vicdan ve ahlak varsa ve şeffaflık var ya, varsa bizim genel başkanımız söylediği gibi Yunus Emre'lerin dediği gibi evet. üryansa üryansa yani devrimci ise zaten olay gerçekleşmiş oluyor yani. Evet. Peki Kadir Başkanım siz neden söylersiniz bu konuda? Yani şimdi milletvekili değil mi? Milletin vekili. Evet. Niye gidiyoruz oraya? Millete hizmet etmek için evet. gidiyoruz. Yani milletvekilli bir geçim kaynağı değil, vatana halka hizmet yeri olması gerekir. Evet. Onun maaşından tutun, oturduğu eve kadar. Hepsi çok önemli. Yani bir milletvekili bir Atatürk döneminde olduğu gibi en fazla bir öğretmen maaşı kadar öğretmen maaş alabilmeli. Ee, öyle özel e, şeylerde, e, köşklerde falan oturmamalı, halkın içinde oturmamak oturmalı. oturmalı. Ee, o açıdan milletvekilli bizim hizmet e, yeri olduğu için evet. biz hizmet e, yapması amacıyla yapılması evet. gerekir. İkinci bir husus, bakın e, Vatan Partisi milletvekili dağılımına bakalım. Yarısı gençlerde ve bayanlarda oluşur. Evet, ben bakın. aslında onu sormak istiyorum. Evet, ben. Bakın. Bu soruyu sormamız sebebinde de çok o var. Çünkü çok özür Yani diğer siyasi partilere baktığımızda, Cumhuriyet Halk Partisi olsun, şimdi AK Parti tarafında e, gençlere ya da kadın adaylara e, çok yer verme, vermemezken, e, şu an e, yer veriyor, ciddi sayıda evet. yer veriyor. E, eskiye oranla, Cumhuriyet Halk Partisi de öyle. Şimdi Vatan Partisi'ne baktığımda, şimdi sizin e, öncü gençliğiniz var. Türkiye Gençlik Birliği evet size bağlı değil ama ayrı bir vakıf. Sizinle birlikte zaman zaman birlikte çalışma yürütüyor. HDP kapatılsın gibi, evet, doğru. Amerikan emperyalizmine karşıyız gibi, bağımsız bir Türkiye gibi. Ee, birlikte sizlerle hareket eden bir gençlik ve tabi bunlar da e, biz basın olarak takip ettiğimiz için dikkatimi çekti. Belki de siyasi partiler arasında en çok Vatan Partisi'nde, milletvekili adaylar e, listesinde en çok genç isim. Vatan Partisi'nde? Evet. Şimdi... Onun için bunu sormak istedim. Yani Uşak'ta da şimdi başka illere baktığımda hep genç yüzler gördüm milletvekili adayı olarak. 20'li 25'li yaşlarda kendi akranlarımı gördüm. Neden Uşak'ta da bu durum değil? Ben bunu da sormak istiyorum. Çünkü bir tezatlık gördüm diğer bölgelere oranla Uşak'ta. Siz dinliyorum. Ya Uşak'ta şimdi tabii... E, e... Bunu, buna aday olan arkadaşımız olmadı. Olsaydı evet. biz önceliğimizi rahatlıkla verirdim. Ben kendi adıma da söylüyorum. Bir genç geldiği zaman rahatlıkla verebilirdim. Tabii Türkiye'nin ortalamasını belirlemez uşak. Ama Türkiye ortalamasına baktığımız zaman bizim şu anda e, yaklaşık 600 milletvekili adayımızın arasında evet. yaklaşık 3 tanesi 30 yaş ve kadınlarda ve bu şu anda e, e, Vatan Partisi milletvekili e, adaylarının ee, geçmişine, özgeçmişine e, bulundukları konumuna bakın. Hakikaten Türkiye'de e, çok rahat Türkiye idare edebilecek bir kabine sahip. En e, genç, en donanımlı milletvekili adaylarımız var. Ya, o açıda bunu halkımızın bunu da değerlendirmesi gerekir. Bak çok güzel bir soru sordunuz. Yani evet. bugün milletvekili öyle bir Türkiye ülkemizde öyle bir hal almış ki ya ben gideyim işte şu ihaleyi alayım. Yok ben şu geçim kaynağımı oluşturayım. Yok şunu işe alayım. Yani aslında bunların tamamen partilerin programda kalkması gerekir. Bu da ancak Vatan Partisi'nin meclise girmesiyle sağlanır.